Üsküdar Kombi Klima sitesinden herkese merhaba. Üsküdar Kombi Klima, 20 yıla yakın tecrübesiyle siz değerli İstanbul halkına hizmet etmektedir. Üsküdar Kombi Klima, başlıca Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve İstanbul Anadolu Yakası'nın geneline hizmet etmektedir. Sizlerin güvenini kazanmış olan Üsküdar Kombi Klima sahibi Engin Usta, sizlere www Üsküdar.comklima.com sitesinde bir telefon kadar yakın.